Ya bir git oyun ya Oyun dedim ya bir git Niye bu kadar sevindim ben de bilmiyorum Ama olmaz hikayep ediyorsun ya En sevdiğim futbolcu hatta Tamam ee, Allah Allah ee, Bu kartı de geride geriye saralım Kapatalım yeni bir kart alalım Herkese bak bugün Yine kart aç açacağız ama bu sefer arkadaşlar davetlilerimiz var. Keloğlan ve arkadaşları. Evet arkadaşlar olsun beni kırmadılar. Geldiler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 adet onlarla birlikte kart açacağız arkadaşlar. Kart açacağız. Antikorlarımıza güveniyoruz. İlaçlarımıza güveniyoruz arkadaşlar. Bunlar da bu virüs geçirecek arkadaşlar. Evet o zaman Keloğlan. Say bakalım videoya başlıyoruz. O zaman bu videodaki görevimi vezir sen belirle. Size bir görev vereceğim. Eğer yaparsanız... Bu videodaki görevimi vezir verdi arkadaşlar. Görevimiz şu Messi, Ronaldo ve Neymar çıkartmak arkadaşlar. Aynı zamanda da tahmin edeceğiz. Ee, o zaman bir caddeye söyleyelim. Cadde, vezir bana Messi, Ronaldo, Neymar çıkarma görevi verdi. Aynı zamanda da tahmin etti. Bunu daha önce neden düşünemedim? Ee, acaba hangisini atsam e? Bundan çıkıyor bundan çıkmaz. Ee, acaba şimdi? Hadi oyalanıp durma! Hadi sallanma! Tamam teyze kızma. Acıyoruz kesin bundan vardır ama ee, tahminimiz Ronaldo. Ee, şimdi fenerbahçe olur mu arkadaşlar? E, sosa diğeri de olmasın. Şimdi aklıma hiç oyuncu gelmedi. Real Madrid diyorum. Real Madrid'den bir oyuncu gelirse bilmişsiniz. Ve Real Madrid'den iki oyuncu geldi arkadaşlar. Aferin. Arkadaşlar şimdi yanlarımda var. diyorum da kesin ben açarsam gülerler. Evet arkadaşlar var. Hazart'ımız var. Ve Hakim Zeyh var. Açılımınızı yaptık. İyi ki Real Madrid dedim arkadaşlar. Evet şimdi Keloğlan'a bir şey diyeyim. E olan Bilgecan Dede'yi sor. Bilgecan Dede her şeyi biliyor ya. Belki Ronaldo Messi'nin, Neymar'ın yerini de biliyor, biliyordur. Yerini biliyorsanız söyleyin. Şimdi, şunu açalım. Önce tahmin edelim. Süper Barcelona diyorum. Sonra adamımız Neymar olsun. Ee, ülke kaldı. Ülkede Türk yazsın. Ve o Neymar'ımız geliyor mu? Neymar'ımız geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Din, don, din. Arkadaşlar gelmedi. <gülüyor> gelmedi arkadaşlar. Şimdi şu kart Şurada tahmin edeyim. Türkiye diyorum arkadaşlar. Hizmen ee, çıkıyorum. Hizmen yani, çıkıyor yine çıkabilir. Ee, geriye ülkemiz kaldı. Ülke, ülke, yok, ülkeyi dedik. Takımı dedik. Oyuncu da Messi. Evet. Üçümde de hemşi oluyoruz böylelikle. Ve Geldim. Geldim Messi. Geldi mi? Juventus'tan oyuncu Geldi mi Türkiye'mizden? Messi! Niye bu kadar sevindim ben de bilmiyorum. Evet. Vezir'in ilk görevini yaptık arkadaşlar. Uzun. Messi çıktı. Messi güzel toplara vuruyor. Güzel bir iki atıyor. Sen nasıl atıyorsun? Vuruyorsun topa. Bir göster bakalım. <gülüyor> İyi tekrar şaşminli. Bu kartımızı açıyoruz. Ee, bu sefer Ronaldo diyorum. Ee, ülke olarak yine Türkiye, takım olarak da Senervat diyorum be. Almak çıkar mı çıkar? Haydi Bismillah inşallah tamir et. İşte işte bu be. Allah vezirden dayak yemeyeceğiz arkadaşlar gibi gözüküyor Her dedim ne şu netlik Evet. Bir şunu da Yani her bir taneden de bir şey olmaz. Belki Ve arkadaşlar bundan da şimdi arkadaşlar farklı bir karakter diyeceğim. bunu tam açarken karakter değiştireceğim diyeceğim. Bakın öyle nasıl çıkacak. Şimdi. Ee, Fenerbahçe diyorum. Yani çıktı. Evet. Şunun devamı gelir. Ee, sonra ülke olarak Türkiye diyorum. Oyuncu olarak da ee, ne diyelim? Yabancılardan kim var ki? Muhammed Salah diyorum. Vazgeçtim, kim? Ronaldo diyorum. Çıktı mı? Ah be! Türk ya, bir Türk olsaydın ya ki, hmm, yani Türkiye'den oyuncu çıktı çıktı var. Türkler işte oyuncu. Evet. bir kartımız daha açalım Bu taktik işe yaramıyormuş arkadaşlar. Dur. Geçen videodaki taktiğimiz kullanalım. Hmm, neydi? Messi. Ben Messi'yi çok yo Messi çıkarttı. Ronaldo ben çok Ronaldo'yu çok seviyorum. En sevdiğim futbolcu o hatta. Tamam. Evet, Ronaldo takminimiz. Oyunu takminimiz. Ülke İngiltere olsun. İngiltere'den çünkü çok oyuncu çıkabiliyor. Bazen hiç çıkmıyor. İngiltere takım olarak da ee, yine Beşiktaş olsun. Yani Beşiktaş çıkmıyor şimdi. Hangi çıkarsa olsun. dedi Tamam. Ama olmaz. Kayıp ediyorsun ya. Ya şimdi ya bak arkadaşlar ne dedim ben? Bak Alman oyuncu ama İngiltere'den. Yok baya mini. Evet baya mini. Işte Manchester United plan Formalar benziyor ne yapayım? Arkadaşlar bu karakterler yani bu üçü zaten her videoda olmazsa olmazımız. Rapor verin bakalım. Tamam Vezir. Ee, hemen bakıyoruz. Evetir. Ee, Martinez, Sane ve Junior çıkmış. Sonra Adem Laj Erikay'ın anterobiti çıkmış. Sonra Vezir Luka Jovic Berg Amp Belkamp çıkmış ve Sosa çıkmış. Sonra Vezir Mason Mount çıkmış, Messi çıkmış. Rose Falex çıkmış. Vezir ve Vezir Mart, Martin Al çıkmış. Figo çıkmış. De, o, de, de, de öyle şey. Ee, ve vezir son kart yani ilk açtığımız karttan da Hazard çıkmış, hakimzay çıkmış ve Ramos çıkmış. Ee, ülkeye Meksika diyorum. Taktik açısından geldi aklıma. Meksika diyorum. Sonra Inter diyorum. Ve karakter olarak da Junior çok çıktı arkadaşlar. Hani Juniorlar Pes peşe çıkıyor ya. Ondan dolayı Onu diyorum. Meksika çıkmamış. Sonra ne dedim. Inter, inter de çıkmamış. Meksika çıkmamış. Inter çıkmamış. Hangi önce dedim? İziniyoruz Allah Allah. Bu sefer Brazilya diyorum. Ee, ülke. Sonra e, Kasımpaşa diyorum. Q7'den aklıma geldik. Q7'den. Kasımpaşa'da oynadıydı son. Q7 dedik. Brazilya dedik. Takım olarak da Milan diyor. Milan ile birbirine çok yakın da ondan dedi. Ay Beşiktaşlı zannettim ama biz neyi unuttuk arkadaşlar. Son anda aklıma geldi. Karakter dedim mi? Ee, yine de tahmin edemedim. Aa tahmin ettik. Brezilyalık geldi. Evet. Evet. Diğer kartımızdaysa. E, Türkiye. Sonra karakter olarak yani Oyuncu olarak e, Junior yine Junior çünkü çok çıkıyor e, Ülke Türkiye e, Karakter Junior Sakımsa Milan olsun yine Benim, Milan Ve Cenk Tosun hiç çıkmamıştı daha önce Evet ve biz senin görevi değil Biz çıkmayan katlar çıkarma görevi varsaydım Keşke bize Ve genk dosun Neredesin sen yahu Kaç saattir seni bekliyoruz Bundan da çıkmayacağı için Herhalde ne imallar Anallı da yan yana çıkamaz arkadaşlar Hemen tahminliğimi söylüyorum Uruguay ülke Daha sonra Juventus ve Ronaldo diyorum arkadaşlar. Urgay Juventus, Ronaldo. İki tane birden çıkamayacağı için Ronaldo'na inanayım var herhalde. Yani yemek olmaz. Ee, bilemedik. Keloğlan bu son zamanlarda kötüleşmedik mi? Tuhaflık var ama ne? Vezir Tamamlayamadım. Senden kart istiyorum. Şöyle 5 tane şuradan şöyle 1, 2 tam 5 tane var. Senden 5 tane kart istiyorum. Manavlu ve Neymar görevimiz kaldı. Ve ee, Tahminim Türkiye. 2 tane üstte Türkiye çıktı. Yine Türkiye çıkacaktır. İyi inşallah yani. Ee, takım olarak Real Madrid diyorum Oyuncu olarak da Bir dakika Oyuncu, Şurada bir çok çıkan oyunculardan Martinez Martinez Martinez. Aklıma o geldi Martinez de çok çıkıyor yani O üçlü çok çıktığı için Hı -hı, Böyle Abi ah Çıkmadı Keşke Barcelona deseydim Hariye, gönlümden ilk Barcelona koptu ve Sterling, ee, Guardiola ve Salah çıktı. Vezir vallahi yapamayacağ gibi duruyor. Ee, sonra bunda da yine Martinez diyorum. Bu, bu sefer İspanya diyorum ülkeye. Martinez, İspanya yo yo ronaldo diyorum şimdi ronaldo falan çıkar tahmin edememiş gibi oluruz ayıp olur şimdi vezirim ronaldo İspanya takım olarak da barcelona da koktu barcelona gönlümden gönlümden geliyor Barcelona. ve ve allah allah arkadaşlar acaba şimdi bunlar çok çıkmaya ya ynlarda mı acaba arkadaşlar ee, bu kartta hemen diyorum Neymar Fenerbahçe Ül Neymar Fenerbahçe ülke olarak da İngiltere e ne dedik Neymar Fenerbahçe İngiltere Neymar Fenerbahçe İngiltere ya bir git oyun ya. Oyun dedim ya. Bir git ya Allah'ını seviyorsan. Az önce Türkiye dedim. Az önce keşke bunu alsaydım ya. Ya gözünü seveyim de git ya. Ya az önce çıkmamış. Bak bak bak. Hem İspanya var. Ee, hem de Türkiye var. İlk, bunu burada da şişebilir Burada da yine çıkıyormuş. of. Ee, arkadaşlar bu arada bunlardan çıkan yani son kartımızdan çıkan Peki Bagio ve Arda Turan O da Dendimizdesin Arda Bunda Neymar Ülke olarak Türkiye Var ya kesin Az önce tahmin ettiğimiz neydi? İngiltere çıkacak Demeyin demeyin arkadaşlar Ne dedik? Ee, ülke Türkiye Sonra karakter olarak Ronaldo ve daha sonrasında ise takım olarak da İngiltere'den gelsin. Liverpool. İçimden geldi. Ve. Ve. Ve. Aaa Liverpool işte bu. Arkadaşlar. Zaten tik Liverpool'dan çıkan oyuncu bu. Ondan geldi zaten aklıma. Ama arkadaşlar maalesef Vezirimizin verdiği görevi hadi be. Bak. Şöyle uçakbinde bulmayayım mı? E, karaktere Ronaldo diyorum. Ülkeye Brezilya diyorum. Neymar Brezilyalıydı, değil mi? Aa. E, son Bir şey olarak da takım olarak da Türkiye'den alsın Fenerbahçe. Tabii ki hani Türkiye'den başka ne var ya. Şimdi iki seçeneğimiz var ikisinde tutturmuş gibi olalım diye. Düşüyorum ki e bu kartı bence geriye saralım, kapatalım yeni bir kart alalım. Arkadaşlar ne dedim? Geçen videoda da iki tane çıkmıştı i̇şte bundan. En az iki tane çıkıyor zaten. İster iki tane kartımız olsun. İkisinden de çıkar. Evet. Keloğlan. E, ne düşünüyorsun? Hep kötü bulurduk. Ve vezir senin görevini de yapamadık. Üzülmeyin. Ee, bu kartımızda bir tek Brezilyalı yine Allah'tan tutturduk. E, vezir. E, bu Videoda verdiğim görevi yapamadım. Ee, bir tanesini yaptım tek. O da Messi. Ee, bir dahaki videolarda da yaptığım görevi e, tamamlamaya çalışacağım. Yine beraber açtığımız bölümlerde. Ee, ama bir şey diyeyim. Me Messi, Messi diyorum. Ee, ne Ronaldo ile Neymar'ı tamamlarım. Çünkü üçünü çıkarmak çok uzun. Arkadaşlar neyse şimdi bu adamlarını falan gönder. Ben acilen kapatmam lazım. Hemen uçağa atlayıp geri dönüyoruz biz. Görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.